Teknoloji okutan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Xiaomi'nin kısa süre önce ülkemizde satışa sunduğu yeni Redmi Note serisi modellerinden biri olan Redmi Note 12'yi birlikte inceleyeceğiz. Bakalım bu cihaz bizlere neler sunuyor. Biliyorsunuz arkadaşlar Redmi Note serisi ülkemizde oldukça popüler çünkü fiyat performans bazında bir seri. Dolayısıyla her yeni modelde oldukça ilgi görüyor. Xiaomi kısa süre önce yeni Redmi Note serisini ülkemize de satışa sunmuştu. Bu cihazlardan birisi Redmi Note 12 diğeri ise Redmi Note 12 Pro'ydu arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Redmi Note 12'yi inceleyeceğiz. Bunun için Marmara Forum'da yer alan Mediamarkt mağazasına geldik. Burası gördüğünüz gibi balonlarla falan süslenmiş. Neden? Çünkü yaklaşan bir anneler günü var arkadaşlar. Dolayısıyla annenize bir telefon almak istiyorsanız burada Redmi Note 12'nin en iyi alternatifler arasında olduğunu da size baştan belirtmemiz gerekiyor. Peki bu cihaz bizlere neler sunuyor? Bildiğiniz gibi arkadaşlar Redmi son dönemde zaten delikli ekran tasarımını tercih ediyordu. Yine Redmi Note 12 modelinde de baktığımız zaman delikli ekran tasarımıyla geldiğini görüyoruz. Telefonun köşe laplara yer verilmiş. Dolayısıyla son dönemde çıkan yeni cihazlarda zaten köşeli hatlar kullanıldığı için Redmi'nin bu noktada trendi yakaladığını söyleyebiliriz. Cihazımızın arkasına baktığımız zaman bizleri üçlü bir ana kamera modülü karşılıyor. Bu ana kamera modülünün hemen alt kısmında da Redmi logosunu görüyoruz arkadaşlar. Cihazımızın alt kısmında Tip C şarj yuvamız var. Üst kısmında ise 3.5 milimlik kulaklık jack'ımız yer alıyor. Telefonun sağ tarafına baktığımızda ses açıp kapama ve power butonunu görüyoruz. Burada önemli bir nokta var. Bu power butonu arkadaşlar. Aynı zamanda da bir parmak izi okuyucusu. Dolayısıyla Redmi burada parmak izi okuyucusunu da Cihazın power tuşuna yerleştirmeyi tercih etmiş. Gelelim teknik özelliklerimize arkadaşlar. Bu cihazın içerisinde Qualcomm tarafından geliştirilmiş olan Snapdragon 685 yonga seti bulunuyor. Bu yonga seti 6 nanometrelik bir yonga seti. Dolayısıyla transistörler arasındaki yani işlemcinin yani CPU ve GPU içerisinde yer alan transistörler arasında anahtarlama elemanı arasındaki mesafe 6 nanometreye kadar düşmüş durumda arkadaşlar. Bu ne anlama geliyor? Tabii ki işlemcimizin ve grafik işlemci verifimizin daha yüksek bir performans sunmasını sağlıyor. Bunun yanında da ısınma olayını tamamen minimuma indiriyor. Aynı zamanda güç tüketimini de azaltıyor. Dolayısıyla burada 6 nanometrelik bir yonga setine yer verilmiş olması kullanıcılar açısından oldukça önemli diyebiliriz. Peki RAM tarafında bizleri neler bekliyor? Dilerseniz buna da değinelim arkadaşlar. Xiaomi bu cihazda 8 GB RAM'e yer vermiş fakat 6 GB RAM'lik versiyonları da var. Bunu belirtelim. Dahili depolama alanında ise bizleri 128 GB'lık bir Depolama alanı karşılıyor. Tabii ki burada şu da önemli, mikro SD kart gelişim desteği var. Yani dilerseniz mikro SD kart ile depolama alanını arttırabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi gelelim cihazımızda yer alan kamera kurulumuna. Burada 50 megapiksellik bir geniş açı kamerası var, 8 megapiksellik ultra geniş açı ve 2 megapiksellik makro kamera bulunuyor. Cihazın ön tarafına geçtiğimizde ise burada bizleri 13 megapiksellik bir selfie kamerası karşılıyor. Genel’e baktığımız zaman bu kamera kırılımının oldukça başarılı olduğunu söyleyebiliriz ki artık orta segment cihazlarda biz zaten 50 megapiksellik kameraları görmeye alıştık. Dolayısıyla burada Xiaomi'nin özellikle bu fiyat skalasında 50 megapiksellik bir kameraya yer veriyor olması kullanıcılar açısından önemli bir artı diyebiliriz. Buradaki bir diğer artı ise arkadaşlar ultra geniş açı kamerasına yer veriliyor olması biliyorsunuz. Bu fiyat segmentindeki cihazlarda genellikle ultra geniş açı kamerası kullanılmıyor. Genel olarak üreticiler geniş açılı kamerayı veriyorlar ve onun yanına makro ve derinlik kamerası koyuyorlar. Dolayısıyla Xiaomi'nin bu noktada ultra geniş açı kamerasına da yer vermesi kullanıcılar için olumlu olmuş. Bu cihazda 5000 miliamperlik bir batarya var ki orta segmentte bulunan cihazlar için bu batarya değerinin oldukça tatmin edici seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Batarya kapasitesi kadar tabii ki hızlı şarj özelliği de önemli. 33W'lık bir hızlı şarj özelliğinden bahsedebiliriz bu noktada. Önemli olan bir diğer unsur ise kutu içerisinden şarj cihazının çıkıyor olması. Malum artık günümüzde bazı üreticiler kutu içerisine şarj cihazı koymuyor. Xiaomi bu noktada şarj cihazını da yani 33 W hızlı şarj cihazını da kutu içerisine yerleştirmiş. Toparlamamız gerekirse genel olarak fiyat segmentinde beklentileri fazlasıyla karşılayan bir modelden bahsedebiliriz. 50 megapiksellik geniş açılı bir ana kameramız var. Snapdragon 685 6 anonimetlik bir yonga setimiz var. 8 GB ya da 6 GB RAM kapasitesi gayet yeterli uygulamalar için ve mikro SD kart destekli 128 GB'lık dahili depolama alanımız mevcut ki bunların hepsi bir AMOLED panelle sizlere sunuluyor. Genel olarak fiyat performans bazında Redmi Note serisinin yine bizleri tatmin ettiğini söyleyebiliriz. Eğer bu telefon hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bu videonun altında bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Bizler de yine elimizden geldiğince sizlere yardım etmeye çalışacağız. Tekrardan hatırlatalım. Önümüzde yaklaşan bir anneler günü var. Ve bu anneler gününde annenize alabileceğiniz en ideal telefonlardan birisi de Redmi Note 12 diyebiliriz arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.